Neredesin şimdi? Şurada Şu an e, Domestik İç hatlardayız. Niye buradayız? Kahire'ye uygulamadıklar Evet aslında Hurgada için gelmiştik arkadaşlar. Ama Hurgada'da da gezince ve biraz da Vaktimiz de vardı. Kahire'yi çok merak ettik. Şöyle göstereyim kendimi de. Kahire'ye bir gidelim dedik. Orayı da bir gezelim. Piramitleri görelim. Gize'ye gidelim. İşte müzesini gezelim diye. E, ve de tanımızı burada bulduk. Bak, bakalım buradayız. yeni maceramız nasıl olacak? Uçuşumuzu bekliyoruz şimdi, 12 uçağımız var Kairoya, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun en kalabalık, değil mi Mert? Evet. En büyük, başkentin en büyük şehrine doğru gidiyoruz bakalım. Baya bu arada şey çok sıkı. uçakla gidiş evet. durumunda 80 katlı atıyoruz. <gülüyor> ben hiç bir arama görmedim ya, her şeyi aramıyor yani. Evet, böyle. Hadi bakalım yeni maceralar hayırlı olsun. Mısır yerden sevgiler. Saat nasıl geçti? yolculuğun kaç saat sürdü Hurgada'dan saat, buraya? Bir buçuk saat. İndi kalktı. 1,5 saat. İndi indi falan. Bir Peki de, otobüse de gelebilirdik aslında. 6-7 saat sürüyor. Evet. Bir de şey yani, yollar biraz tehlikeli yani bana göre. Tabi. Acayip acayip soğuluyor, sağlıyorlar. Garip geliyor yani. <gülüyor> Harbi bir garip sürüyorlar ha. Tahir'e de biraz yağmur atıştırdı. Bu da bizi korkuttu. Ama yine de ılık şu anda çok şükür. Umarım daha da soğumaz. Şu anda Uber'den taksi çağırdık otelimize gitmek için, onu bekliyoruz. Cairo Stadyum'un oradan geçiyoruz. Şu anda zaten Afrika Kutası var, bazı maçlar da buradadır. Cairo'dan ilk izlenimler. Çok kalabalık tabii ki, çok büyük Değişik binalar var, burada zaten Neoklasik ve Art Deco binalar çokmuş. Soldu da değiştişeli orada. Ben bizde çok Evet burada sürekli korna, sürekli yol istemi. Zaten merit yok arkadaşlar istediğiniz gibi sürüyorsunuz. İsterseniz soldan gidin, isterseniz sağdan. Pek de kızmıyorlardı birbirlerine, sadece korna çalıyorlar. Da da var, Camiler de bu, çok görkemli. Bir kere ben minarelere aşık oldum Mert sen Çok güzel şık Ne kadar büyük <gülüyor> Kaç yüz metre ya onun minareleri Çok büyük ya bilmem ya da Arapça yazıyor anladın mı? Halkın %40'ı cahil artık yani Düşünün Arapça zor bir alfade öyle kolay değil Tünene girdik eski Kahire'de, yani Kadim Kahire, onun altından Elazar Tüneli. Vallahi gittikçe gidiyoruz, kaç dakikadır. Hadi. Dünyayı tekrar gördüm çok şükür. <gülüyor> Altı bu kadar yavaş ilerliyorsa yukarı hiç düşünemedim ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Ve eski eski binalar var. Bir keş bir karışıklık. O yürüme yürümeye daha senin dedin ya. Olur evet evet. Olan. Hı hı. Tam El yakın. Uzak ya, uzak Müzeye doğru ilerliyormuşuz. Müze de zaten El Tahrir meydanında. Yeni hı -hı. büyük müze yapılacak arkadaşlar. O Gize'deymiş. <gülüyor> Bugün artık bilmiyorum bir şey yapabilecek miyiz. Genelde her yer beşte kapandığı için yani müze tarzı turistik yerler pek gezemeyeceğiz. Bakın yine çok güzel bir bina var ya. Değil mi Bert? Nasıl bina? Vart yok bu ne pavyon mu diyor? Ha. Kapaş. Şuradan kendimi bir. Düğün kıyafeti alayım, oğlanın sünnetini giyerim. Ya şu şimdi? Evet. Aa bu sinagog bence. Yahudi yıldızı var üstünde. Evet. Evet. Ama kapalı gibi bir şey. Şehlihan Sarı ağzı büyük mi Çok büyük geldi ya. Hurgada da, hurga baya minnoştu yani. Hani hurgada hurga böyle Antalya'ydı. Kaire İstanbul oldu <gülüyor> birden. diyor. <gülüyor> Yetmez mi? Yeter. Yeter. Yani başka bir şey çekmeyeceksen yeter yani? O da çok korkunç arkadaşlar. Kalmayın burada sakın. Neydi adı? Bir şey bir şey butik otel. Sakın kalmayın. E şu an neredesin Eda? Tarat Harbi Meydanı'nda Meydanındasın. Tam da kaldığımız hospitalın öndeyiz. Hostel da, diyorum şimdi butik otel yazmış ama hostel arkadaşlar orası çok hostel köşe Hostelden yani. de bin beter yani. Gerbat bir şey süper butik otel uzak durun. Neyse Talat Nedir ama her yere Bunun yakınız kalatpaşa yani. Talat Paşa değil mi bu? Tahir'e biraz çok yakın. Ne şey söyleyeceğim bak fesli Talat Paşa değil mi bu? E, tabii öyle bir yani. Paşa değil mi? Hadi gidelim <Bizim> <gülüyor> Tahir'e gidelim. <gülüyor> Mısır'da patlamış mısır. Para. <gülüyor> evet binalar normal. <gülüyor> Meydan normal. Hopaş. <gülüyor> Epey eski ama. Böyle şey. yani tek parçalı Burada çok şey basmaları korna. Aynen, bir Şey para çekelim şu an bir bakta. Şu anda arkadaşlar deyim yerindeyse Orta Doğu'nun Parisi olan <gülüyor> <gülüyor> El Tahrir Meydanı'ndayım. Yani Özgürlük Meydanı, devrimin başladığı yer burası. İşte o haberlerde izlerdik, 2011 yılındaki devrimden bahsediyorum, Mısır devriminden. İşte burada başladı Tahrir'de. Sonuç olarak geldik. Doğru Bari. mu? Şu anda Kahire'nin en ünlü meydanındayız Fotoğraf çekelim. Baş kayıttayız. E Şimdi ben... bakın bu Tahrir Meydanı'ndaki anıt. Şurada V var, kapanmadan ona gidelim. Ha, bak şu Kahire Kulesi, Kaire mi? Çıkılıyor. Onun dışında döner gazino var. Tamam. Dönüyormuş restoran. Hava kapalı. O yüzden biraz Gidip ışık oluyor. bozuk çıkabilir ama yapacak bir şey yok. Arkada bak cami var. O ne? Tam Gidip, karşıda. Bakacağım. Evet şu anda müzeyi görüyorsunuz. Müze, pembe bina. Evet, Müze yatımda kapanacak. Ha evet değil yenisi mi? yapıldı bunun. Bu evet, artık iptal olacak. Da, Bitiyor. Da, Evet, şimdi Government Shop'a geldik. Burada birkaç tane Cairo var. Government, uh, buranın en <gülüyor> iyi souvenir yani hediye arkadaşlar. Üstüne fiyatları zaten fiksadıklar. <gülüyor> <gülüyor> <Ya, planlı gülüyor> yani. Evet. şimdi tarihin karşısına geçtik, yani yolu geçtik. Büyük bir hengameyle. Şöyle bir heykaye var, bu böyle bizim Osmanlı Paşalarından birine benziyor gene. Arkada da bir cami var. O var Mehmet Ali Paşa diye uyduruyorum. Şimdi Nil Nehri'ni göstereceğiz. Nil Nehri'ne geldik. Kasır El neydi? Ee, Nil, Kasır El Nil. Ha Kasır El Nil. Kasır El Nil. Şurayı kaydettik arkadaşlar. Hep köprüleri böyle asfaltlı yapıyorlar değil mi? <gülüyor> Aa sallanıyor köpe. <gülüyor> <standartlar> ne arkadaşlar. Hayır, <gülüyor> onu millet. Kasır elni. Evet, şu anda bayağı güzel gözüküyor değil mi? Gel bir selfie çekelim. Park. Gidelim mi? Hadi gidelim. Bu büyük bir yer. Aşırı çok, büyük. çok büyük bir şey. Kendimi şey gibi hissettim. Büyük metropol görmüş. Masum Antalyalı. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hak eden yerler çok güzel arkadaşlar ya. <gülüyor> Ona çok üzüldüm. Orada kazino bile var. Evet. Burada artık aslanlar var. Gize hayvan Partisi'ne gidiyormuş burası ama. Ee, bak heykelli bir kapı da var arkada görüyor musun? Evet. Baya büyük bir kapı var. Şurada da şehrin kulesi. Muhammed Ali heykeliydi. Öyle mi? Evet. Topaz Club'a gideceğim. Orada Mısır'ın incisi çıkıyor. Şöyle bak. Lopatra gibi kadın valla. E hadi bakalım. <gülüyor> Nil turu gezisi için bot falan kiralıyorlar burada arkadaşlar. Burası bile paralıymış gibi. şey az da olsa paralı. Şey şey, bu teknelerdeki ışıklardan bize de yaptıralım mı Doris'e? Şu ışıklar dövüşüme gitti. Olmazsa olmaz. Bak bak yanar döner. Evet şu anda kuleye çok yanaştık. kule görünüyor. Allah aşkına şuraya bakın ya. <gülüyor> Şu park da temiz olduğu için para var kızlar. Ver. <gülüyor> Daha iyi. Ne yaptık? O <gülüyor> da değiştirdik arkadaşlar vaziyet çok kötü inanın yani. Evet. Orada odanın içine hani anca yatacak yer var burada. <gülüyor> güzel bir çift kişilik yatak. Üstelik az bir fark biliyor musunuz arada? Az bir yani? fark evet. Bir de oraya butik otel demişler. Bizi o, o çok şaşırttı. Hostel çıktı yani. Bayağı. Burası El Tahrir Meydanı'nda Cleopatra Otel. Tavsiye ederiz. Yani Öyle bir 5 Be yıldızlı şey değil yani ama... 3 yıldızlı ama bize göre gerçek... Ama bize göre yani yani. güzel yani hani. hani Bakın Tahrir Meydanı'ndaki obeliski görüyorsunuz. Şurada... Ee, Kahire hayatından esintiler, çamaşırlar falan asılmış. Trafik gürültüsü hep böyle zaten, ona alıştınız. Tahrir meydanı. Hatta Nil manzaramız bile var yani, bakın şurası Nil. <gülüyor> Tahrir meydanı her zaman. Böyle canlı. Allah'ım şu trafik. Hemen şurası bir müze, şuracık çıktı müze. Zaten Nil'le yaşının olduğu ya. Evet Eda. Tahrir Meydanı'nda geceyi yapıyorsun. Evet aynen. Nasıl? Bir de gecesine bakalım dedik. Değişik böyle işte. Otellerde full gidip takılabiliyorsun. Millet o o o bir iki bar var. Toplam, Kalanı barlar. hep şey gözüküyor. Evet. Otel motel gözüküyor yani. <gülüyor> evet Arkadaşlar şimdi Cazbar'a geldik. E, Kempinski Otel, Nil'e bakıyor. Burada işte Osmanlı smoke bir şeyleri de var. Yazın aytı da varmış. 9.30'dan başlıyor diyor. Yani kimse var yok pek şey yapmadan şöyle bir gireceğiz. Da şık. Şimdi Eda nasıl? Bence çok güzel. Böyle ninni dinlen nin Arkadaşlar. Bakın var. şöyle. Karşı bu arkadaşlar. Varımız. Ha. Menüyü çekecektik. Menü şeyde Böyle böyle. <gülüyor> Şiler de iyi yapıyor. Arkası da şey gayet. Şu muzları da ya. Hadi ya. <gülüyor> Bir de <gülüyor> altılı şirin suşi söyledik. Allah. Mekan güzel. Kahvet. Tamam. Sushi'miz geldi değil mi? Ni'le yani karşı bir sushi. <gülüyor> ya Ben zaten hep böyle yani ni'le bakıp... Tabii. Yani piski caz vardı. Tabii. Sitede falan sushi vesaire. <gülüyor>